Birinci sınıfa başlayan bir çocuk için nasıl bir danışmanlık, koçluk yapabiliyorsunuz hocam? İlkokul 1'deki, şimdi büyük şehirde yaşayan insanların şöyle kaygısı oluyor. Hı hı. İlkokul 1'de bize çok fazla danışan gelmez açıkçası. Hı hı. Çok yoğun çalışan anneler, hı hı. zamanı kalmayan anneler. İlkokul 1 en önemli yıldır çünkü ama öyle bir zamana gelir ki anne çocuğuyla ilgilenemez duruma gelir. Hı hı. İşte o zaman biz ilkokul 1'deki çocuğa eğitim danışmanlığı yapıyoruz. Yani okuması, ödevleri, o çizgileri ne kadar düzgün çektiğiyle ilgili biraz annenin e, akademik olarak destekliyoruz. Çünkü hı hı. annenin yerini asla dolduramayız. Hı hı. Bunu biliyoruz, bunun bilincinde davranıyoruz. Hı hı. Anneliğe sadece zaman kazandırıyoruz. Hı hı. En azından eve geldiğinde o pekiştireçleri, ödevlerini yaparken destek veriyoruz. Çok güzel. En çok ihtiyacı olan yer de bence zaten ilkokul 1. Özellikle zamanı olmayan anneler için. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, eğer anne kendisini yeterli görmüyorsa, hı hı. E, akademik olarak yeterli hissetmiyor veya bununla uğraşmak istemiyorsa, yani ödev yaptırmak istemiyorsa yine e, biz onlara destek sağlıyoruz. Anladım. Çok güzel. İyi ki varsınız <gülüyor> Teşekkürler. <ben> sağ olun. <gülüyor>